Merhaba arkadaşlar. Like atmayı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Minecraft 2021 oynayacağız. Eee çok benziyor arkadaşlar. İnşallah atmaz beni çünkü Zety Sniper'da atmıştı. Yani ben böyle işin gerçekten attı. Play. Ben bunu oynamadım abi. Hı, anladım. Ve diğer Minecraft'tan kalan da. Oyun ara. Evet, diğer Minecraft'tan kalan, evet, kalan şeyi de musunuz İyi. Pardon, ben nasıl oynayacağım? Tamam, böyle oynayayım. aldım mı evet. ki? Merhaba, istersen yani, bir koku, birer birer geliyor. Birer birer geliyor. Birer Reklam koyuyorlar. Bu nasıl mantık be? Hapa. 17 olmuş Evet, altı kesmek de. Ne şey oldu? Ne şey ya? yok 164 çıkabilir miyiz 164 yani daha doğrusu bir küçük Dört Ben de edeyim sana, içmeyi duymamın Al Muğmer, valiseyi kapattın Muğmer, kapattı Kudur'da çürüldü. Topsal atma. Evet. Neyse arkadaşlar, merak atmayı. Atağına bunu almayı unutmayın. Yani niye şey geliyor anlamadım. Arkadaşlar. Ne bileyim. Her Ne sallanırsan sallan kaçmayı. Aşağıdan abone olun Görüşmek üzere var var. Ne özlüyorum var ya. Sanalım.